Yılan bey nereye saklandınız acaba? Aha gördüm. <gülüyor> Arkadaşlar sonumuz yaklaşıyor. Ya bu adamı vuracağım ya da vuramayacağım bilemiyorum. Yani böyle bir son olabilir mi Allah aşkına ya. Selam millet ben İbrahim. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Evet artık kanalımızı çapala genişletiyoruz. Yeni bilgisayar aldım. Artık daha güzel videolar gelecek Eğer daha fazla bu tarz da farklı oyunlar istiyorsanız Aşağıdan beğenip Yorumlarda istediğiniz oyunu belirtebilirsiniz ee, PUBG'de Sanık mapindeyiz Ortalını yok edeceğimize inanıyorum 700 metrekalı özel bir taktik var ona deneyeceğim Bakın 750 metrekalı eğiliyorsunuz. Sonra W ile A'ya basarak Evet W ile A'ya basarak kayıyorsunuz bu şekilde Hem hızınız kesilmiyor hem de ilk inersiz oluyorsunuz Direkt çatır çutur yani çatır çutur Başlayalım Dediğim gibi daha fazla bu tarzda farklı oyunlar istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, daha gelecek 3 ya da 4 tane daha oyun var. Onlar da yolda yani merak etmeyin. Ama ilk önce şu an win almaya bakalım. Şimdi bakıyorum bak. Gördüğünüz gibi bir kişi var şu an benimle aynızda yine. Başka birini göremedim ben hemen buradan çanta bulduk. İçeri kaçalım bizi kimse öldürmesin. Buradan vektör bulduk. Vektör güzel ama yani eh. Mervis çok az olduğundan dolayı ump olabilir. Pompalı kalsın. Eka mesafe dişe Ses duydum. Ses duydum. Aaa kaçmam lazım. Kaskıyı. Şu arkadan atlayacağım. İnşallah güzel bir oyun olur. Kaybetmeyiz. Çok da ses açamadım. Biraz açayım. Duyamıyorum oyunu. Bir tane keko sıkıyor oradan. Biz ilk önce item alalım. Evet. Oyun kasıyorsa ya da sıkıntı varsa daha bilgisayarda tam ayar yapamadım ondan olabilir Sıkıntı yok yani düzelteceğim videodaki sorunlara bakaraktan Siz yeter ki istediğinizi bana gösterin QBs mi? Üfff Al artık şunu güzel kardeşim Polo'yu da takım evet dozu da takalım buna. Evet, buna Sağımda birinin sesi var Düm buna takacağım Şu eklentileri buna aktarmak istiyorum Hemen önümde. Çok yakından geliyor. Bu bir. Yanımda da var hemen. Üst katım açıktı. Evet. Buradan geliyor ses. Ee, direkt son setiyle ETS videoları gelecek. Efsane bir seri olacak. Beğenmeyi unutmayın. Siz yeter ki. Bir şimdi. Burada bir vardı. Üst katında hemen. Aşağı atladı Nereye gidiyorsun? Kaçma artık ya Kankan bir kaçma Aa, Kaçtı O zaman lootlanalım Yapacak bir şey yok Seni şanslı araba 3x güzel oMP um güzel de yak Yakın mesafede Güzel UBS şu an daha iyi hasar veriyor. O yüzden onu kullanıyorum. Merdivenden çıkalım. Bir granat attı buraya. Kim o? Ha. Göster bana kendini gördüm seni kanka. Of çok güzel öldürdük. Çok güzel yakaladık. Abi mükemmel yani çok güzel. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz AK alalım. AK alalım. AK 762 var mı? Var. Of of of of of of of. Ve ekmeğe bootcamp Şunları atalım, şunları atalım Aa 2 iki, yok, çok bir işe yaramaz Şimdi bootcamp de şu an solo girinden dolayı çok fazla insan olacağından dolayı Millet çok fazla pusulacak çünkü herkes tek Yani kendini garantiye almak için kimse birbirine göstermeyecek diye düşünüyorum Bu da bizim için ekstra bir sıkıntı, yılanlar var böyle yapanlar Orada bir şey görmüştüm bir adam Neredesin sen? Yok gözükmüyor son geçsin de kafama düşer falan şimdi yani video şansı ben Güvenmiyorum şu an o kadar da Şöyle arkamıza doğru bakalım Yok yok yok yok Yok abicim yok Ses var Arkadaşlar mikrofonda cızırtı olursa kusura bakmayın Bozuldu Aa, Allah oh! Ya arkadaşım sen kime çatıyorsun ya Sen kime çatıyorsun Karşında senin Bir pro var YTB var yetber. Evet YTB Hemen lootlamadım onu Çünkü çok ses verdik Orada bir şey mi gördüm ben Ha yok Keko'lar var oradan yine. Bu adam böyle rahat rahat çatıya çıktıysa ki ben çıkamadım. Nasıl başardım onu da bilmiyorum. Ya çok şanslıydı kimse vurmadı. Ya da ya da adam yok yalnızda şu an. O yüzden rahatım sesler biraz uzaktan geliyor. Tek yemezse kübeyi bulduk güzel. Hemen evet, QB'yi alalım. Ekstra sesler geliyor korkuyorum. Emiyedik kişi kaldı. Ölüm. Geliyorum. Abi bir dakika. Kim sıkıyor bana? Kim? Karşımdan sıkıyor. Evet gördüm. Kaç ikisi takmışım sana? Güzel. Göster. Hadi. de hadi. Lan ne oldu da. Arkadaşlar, eee PUBG laç çıkınca onda oynayacağım. Şu anda çıkmadı. Tayland sunumda var galiba. Yanlış bilmiyorsam. O da çok stabil değil. Yani öyle diyorlar thing falan varmış. O yüzden oyunumuz kanser olur. Şurada bir hafta falan var onda çıkmasına. O da çıkınca onu da çekerim. Çekeriz biz. Sorun yok. Her şeyi çekeriz. Şuları rastlıyorum da çok orta açıkdayım aslında. Sıkıntı olmaz. İş. İş. Dedapçık. Oo, o vurma. Dur, vurma abicim vurma. Yakından Yakında Yakında oh. Neredesin lan? Ah. Bir tane uzaktan kar 98'e sıkıyor galiba. Bunu hareket ederek okuyabilir miyim? Hadi. Vurma. Tam notladım. 4x bulsak güzel olacaktı. Oo, çok çökmüş varmış. Ben de diyorum niye hiçbir şey alamıyoruz? Allan bir de şu Redstone üstümüze vermesi gördüm seni gel buraya neredesin lan az önce buradaydın yılan az önce gördüm adamı şimdi gözüm önünden kaçtı nasıl kaybol, ben onu anlamadım siz kesin görüyorsunuz da ben şu an körüm görmüyorum evet evet ama riske atmayacağım. Neredesin? Eve girdi galiba. Başlasak mı ya? Çok sıkıntı aslında benim açım ama. Kanka bir tane daha sıksan vuracağım seni kanka. Bir tane sık. Hadi kanka. Bak açı açılıyorum senin için. Öleceğim bak senin için öleceğim şimdi hadi. Bir tane de ne? Hadi. Nereye sıkıyor onu da anlamadım. Card 98 gibi ama Ya ben kesin körüm ya Şu an var ya sinirlendiniz bana Göremiyorum Kesin yılanmıyor ya da Bana mı sıkıyor onu da anlayamadım da Evet bana sıkıyor Arkadaşlar ben körüm evet kabul ediyorum Artık körüm ya, Galiba körüm lan ben Nasıl göremiyorum? %100 görüyorum artık yani kabullendim evet. Ya adam çok iyi anladı. Evet. Evet çok yakın. Evet o öldü. Bir tane daha var ama. Neredesin? Neredesin? Allah! Oh! Oh! Ah be kankam ah be! Uf, çok korktum! Çok korktum! Ah be reis! Nasıl vuramadın sen beni ya? Bu kadar kötü olunur mu hani? Galiba bot diyeceğim, bot da değil. E gönderin gelsin ya gönderin gelsin. Bize de kill rekoru lazım zaten. 7 killim oyunda... Şöyle yalan söylemiş de olmayayım. Yani... 15 15 kilin vakesi var da üstünü bilmiyorum arkadaşlar. 17'ye falan da çıkmış olabilirim ama nereden yorun ben yine? Ölmem inşallah. Evet, sağdan soldan kendime kavralacak yerim lazım. Sırasiye. Hemen bandajlasan. Neredesin? Göster. Of. Of haydi yallah lobiye. Buradan da Mito'ya selam. Mito Rahin abimize. Ya Allah lobiye sözüyle en sevdiğim ünlü Zula oyuncusu. Evet, Zula oyuncusu bilerek diyorum. Zengin kendisi Zula'yı da çok iyi oynuyor. Siz bilmiyorsunuz ama. Tam bir Zula oyuncusu. Kariyerinde profesyonel olarak Zula da oynamıştı ancak. Aa! Aa! Ah, üst kısımları Cık, yapmayacağım tamam. <gülüyor> tamam yapmayacağım. <gülüyor> of zor tutuyorum kendimi. Şimdi şunu da arkadaşlar video kaydı durdu daha doğrusu kamera durdu anlayamadım bir şekilde. Devam ediyoruz hiçbir şey kaçırmadınız. Aynı yerdeyiz. Zaten duyuyorsunuz beni de. Sadece kamera kaydı durdu yani. Bana şurada pikleyen adam nereye gitti onu anlayamadım ben. Bana raşlıyor olabilir. Evet bana raşlıyor evet. Göster kendini. Göster kendini. Çocuk adam. Ha, çocuk adam. Kolay mı sandın beni? Ayydı ya lobiye. Yallah. Yallah. <gülüyor> evet biraz azaltmış olabiliriz. Ama yallah lobiye. Granatları yarıyor. o yeleğimiz bayağı hasar aldı. 13 kişi kaldı. Kolay bir oyun dönüyor evet. Kolay, bayağı kolay. Çok easy. Bence easy yani. Ah be, kaçırdık onu ya. Of. Bir tane greney atsak vurur muyuz acaba? Tam altına desek. La bu ne? Herkes bana doğru geliyor. Aa, <gülüyor> Kardeşim. Geçmiş olsun. Bakalım. Mermiden hız. Bu bir saniyelik görüntü. Çirkinliği için özür dilerim. Bak yine çılgınlar var. Manyaklar. Suya atlıyorlar. Ama haberleri yok ki. Ben burada pusuda bekliyorum. Nereye atladılar onlar? Allah, Allah lan geliyor. Yanımda araba ama. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha, oyun durdu. Tamam. Uf, suyun çok derinne atladık ha. Moruk. dedim ki? Video kaydı adam var. Ha, şimdi onu öldüreceğim. Allah! Öldük, arkadaşlar öldük. Öldük. Öldük. Öldük. Öldük arkadaşlar, öldük! Öldük! Hadi, bismillah. Oooo! Let's go Oh yeah! Neredesin lan?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 Adamla karşı karşıyız. Bir tane grenadim olsa yok edeceğim. Kapının solundan çıkıp direkt vurabilirim aslında. He de bekleyeceğim ben. Aynen. iki saniye var. Arkasını kapıya baktığı anda direkt çıkacağım. Da şu sona baksanıza ya. <gülüyor> Alan geliyor da- bu. <gülüyor> Let's go. Evley be! İşte bu. İşte bu 12 leş. Evet, bugün PUBG'de birinci olduk. Eğer daha fazla bu tarz oyun gelmesini istiyorsanız kulak budı çıkarın. Daha fazla bu tarz oyun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sürü oyun çekeceğim. ETS gelecek. E, 4 Rally gelecek. Evet, onu da indiriyorum. Şu an başka daha oyunlar gelecek de işte. Siz yorumlara yazın. Ben onları atacağım. Abone olmayı unutmayın. Son iki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.